Bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi. Doğru doğru. geldi